Herkese merhaba ben Tol Gözbek Bugün birden fazla konumuz var Biraz gelişmeleri değerlendireceğiz Ve farklı farklı konulara işte T-129 atakların Filipinlere ihracatından Ukrayna Savaşı'na kadar Farklı konulara beraber değinmeye çalışacağız İlk konumuz TUSAŞ'ın gerçekleştirdiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin gerçekleştirdiği ilk T-129 Atak ihracatı Geçen yıl biliyorsunuz Filipinlerle Türkiye bir anlaşma imzalamıştı Bu anlaşma karşılığında da 6 adet T-129 ATAK helikopterinin ihracatı konusunda iki ülke el sıkışmıştı ve hızlı bir şekilde bu helikopterler üretim bandına alındı. Hatta geçtiğimiz yaz döneminde ilk Filipinler ordusunun pilot, öğretmen pilot ve teknisyenlerinden oluşan ekip Ankara'daydı. Uzunca bir süre intibak programlarını uyguladılar. Helikopterlere Eğitimlerini tamamladılar, intibak ettiler, uçtular Türk öğretmen pilotlarla birlikte hatta atış gerçekleştirdiler. Arkasından da Filipinler için üretilen ilk iki helikopterin teslimat süreci başladı. Bunlarla ilgili izleyicilerimizden epey mesaj aldık. İşte ne zaman gidiyorlar, ne yapılıyor, ne ediliyor gibi. İlk teslim edilen hava araçlarında genellikle böyle planlanandan biraz daha sarkar. Neden? Karşı taraf bir şekilde hem pazarlık gücünü teslimat sırasında arttırmak ister üreten şirket, satan ülke bunları bir an önce teslim etmek ister. İşte arada bazen böyle bir geri çekilmeler, konuşmalar, etmeler, pazarlıklar son dakikaya kadar devam eder. İlk hava araçları teslim edildikten sonra süreç biraz daha rahat ilerlemeye başlar. Benzer durumda Filipinler için oldu. Biliyorsunuz bu helikopterin ihraç edilmesiyle ilgili en büyük problemlerin başında Amerikan Honeywell şirketinin imal ettiği motorlar geliyor. Amerika açıkçası Türkiye'nin Pakistan'a 30 adetlik ihracatı için gerekli onayları vermekte diretiyor. İşi epey bir yokuşa sürdüler. Hatta böyle bu t 129 atak ihracatı Pakistan'a olmuyor gibi bir duruma girdi ama resmi süreç sürüncemeler diyelim biz buna devam ediyor. Benzer bir yaklaşım Filipinler için gerçekleştirildiğinde ki Filipinler Açısından hani Amerika Birleşik Devletleri Filipinlere daha olumlu bakıyor Pakistan'a göre ve süreçler çok daha hızlı ilerlemeye başladı. Hedef 2021'in sonunda bu helikopterlerin teslim edilmesiydi. Ancak bu gerçekleşmedi. Ben biraz bunu araştırdığım zaman hem Amerika tarafına baktığım hem Türkiye tarafına bakıldığı zaman biraz Filipinlerin yavaştan ve çok detaycı bir şekilde ilerlemeye çalıştıklarını gördük. Fakat sonuçta Önemli olan o ihracat izinleriyle ilgili aksaklıkların giderildiği bilgisine ulaştıktan sonra açıkçası benim de içim rahat etti. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2A400M tipi e, askeri nakliye uçağımız Ankara'ya kahraman kazana indi. Burası biliyorsunuz Mürted Hava Meydan Komutanlığı haline getirildi. Buranın da hemen komşusu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Burada bu iki helikopter A400M e nakliye uçaklarına yüklendi, emniyete alındı, ana palleri, ana rotordaki paller söküldü, kuyruk rotoru söküldü ve bir şekilde rahat ve emniyetli şekilde gidecek hale getirildi. Bu kargo uçakları A400M'ler epey bir uzun menzile sahip, sonuçta tek bir helikopter boş. Bunlar kalktılar, iki e, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M, e. Ankara'dan Bişkek'e indiler, Bişkek'te yakıt ikmali gerçekleştirdiler. Bişkek'ten de kalkıp daha sonra Filipinlere ulaştılar. Manila yakınındaki askeri üsse indiler. Burada yine TUSAŞ personeli ve tabi Türk Hava Kuvvetleri ekibi iki helikopteri askeri nakliye uçağından indirdi. Arkasından kurulumu ve sonrasında da test uçuşları gerçekleştirildi ve böylelikle iki adet T-129 Atak Türk Kara Kuvvetleri daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra ikinci kullanıcı da Filipinler oldu. Halen kara havacılık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri'nin vurucu helikopter gücü, kara havacılık kullanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda T-129 ataklar var ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yani Türkiye'de 3 kullanıcı, 4. kullanıcı da Filipinler oldu. T-129 atak gerçekten kendini sınıfında ispat etmiş bir helikopter. Ee, kısaca da böyle bir tarihine doğru baktığımız zaman İtalyan Mangusta helikopterinden geliştiriliyor fakat Mangusta ile T-129'u atak yan yana koyduğunuz zaman gerçekten iki çok farklı helikopter bir tanesi çok hafif siklet Türkiye'nin talebi üzerine motorlar kuvvetlendiriliyor 5. Ee, ana pal ekleniyor ana rotorun üzerine güçlendiriliyor bu tabi dışarıdan görebildikleriniz İçeriden ise önemli olan Milli görev bilgisayarı ve milli atış sistemleri bunlar bir helikopterin kalbi. İstediğiniz yerden geri kalanın işte motoru, Amerikan tasarımı, İtalyan olabilir. Bunlar çok önemli. Ve tabii ki de bunlarla ilgili satış haklarının da Türkiye'de olması bu helikopterin en büyük artılarından bir tanesi. Bu helikopterde Aselsan'ın çok büyük imzası var. Özellikle yazılım konusunda. TUSAŞ'ın zaten tasarım ve üretimde çok büyük katkıları var. Onun dışında da Roketsan'ın mühimmat olarak çok önemli katkıları var. Bir yere hava aracı sattığınız zaman işte Bayraktar ihraç ediliyor. Anka ihraç ediliyor. Bugün buna t 9 Atak'ta katılmış durumda. Bu sattığınız ülkelerle çok uzun vadeli iş birlikleri yapmaya başlıyorsunuz. Ve bu ülkeler yedek parçayı sizden alıyorlar. Eğitim konusunda destek alıyorlar. Yarın öbür gün simülatör dediğiniz zaman Örneğin yani Havelsan'ın çözümleri var. Havelsan'ın simülatörleri gidiyor oraya. Bunlar çok önemli. Ve mühimmat konusunda da Sürekli örneğin roket sana bağlı durumda, Roketsan'ın vereceği mühimmatlar ki bu helikopterin ana silahlarının başına geliyor. Çok önemli bir 20, 30, 40 yıllık bir ilişki haline gelmek zorunda. İki ülkede, iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi olmak zorunda. Bir taraf buna bir taş koyduğu zaman işte örneklerini Amerika ve Avrupa'dan Türkiye görüyor gerçekten. Bunlar çok çok önemli birer adım oluyor. T-129 Atak hafif sınıfta biraz daha belirttiğim gibi özellikle terörle mücadelede kendini ispat etmiş çok çok önemli platformlar bu platformun Türkiye'nin yaşadığı tecrübe bundan sonra umarım Filipinlerden sonra sayıda artar o ülkelerde aktarılmaya başlanıyor işte bakım konusunda işletme konusunda mühimmatlar konusunda görevler konusunda bu açıdan bu bilgi birikiminin de aktarılması T-129'un başarısını da arttırdığını söylememde gerek var. Tabii T-129 atağın çok ciddi bir ihracat şansı olan bir helikopter. Bunun başında da kendini ispat etmiş yapısı geliyor. Ve tabii ki işte terör örgütlerine, uyuşturucu kartelleriyle mücadele eden ülkelere önemli bir alternatif sunmuş oluyor. En önemli pazarların başında da Orta ve Güney Amerika geliyor. Örneğin Kolombiya, Brezilya bu helikopterle bu bölgede yakından ilgilenen ülkeler arasında yer alıyor. Diğer ülkeleri şöyle bir sayacak olursak, örneğin Avrupa'da Çekya, yine Polonya bu helikoptere, Romanya ile birlikte ilgi gösteren ülkeler arasında. Asya ve uzak doğu Asya'ya doğru baktığımız zaman Bangladeş. Tayland bu bölgede ilgi gösteriyor. Keza Senegal bu ülkelerde bu bölgelerde e, ilgi gösteren ülkeler arasında. Orta Doğu'da ise Kuveyt ve Katar T-129 atakla ilgileniyor. Geçmiş dönemlerde Bahreyn için bir kampanya söz konusuydu. Tusaş açısından ama Bahreyn e, belli anlaştı. AH-1Z King Cobra aldı. Keza Fazpasta e, Boeing ile Amerika ile anlaşarak AH-64 Apache'leri tercih etti. Şimdi T-129'da e, haklarına sahip olabildiğiniz ihraç edebildiğiniz çok önemli bir kalem Biliyorsunuz TUSAŞ bunun üzerine Atak 2 projesini geliştiriyor T929 Atak 2 çok daha büyük bir helikopter olacak Sınıf olarak AH-64 Apache'ye yakın boyutlarda Özellikler açısından maksimum kalkış ağırlığı açısından 10 tonluk bir helikopter olacak Bu helikopterde özellikle özgün sistemler Veya işte Mi-17'lerde kullanılan motorların solunulması gibi alternatifler T929'da ilerleyen dönemde çok daha ön plana çıkartacağını ben açıkçası düşünüyorum. Gelelim Ukrayna Rusya arasındaki savaşa. Gerçekten bölgede çok çok ilginç gelişmeler oluyor. Bu tür haberleri verirken de açıkçası çok iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü bazen bakıyorsunuz bu bir Ukrayna e, propagandası veya Rus propagandası haline gelebiliyor. İki olay var. İki farklı taraf tarafından da çok öne çıkartıldı. Bunlardan bir tanesi Rus donanmasına ait. Vasily Baykov tipi bir geminin Ukrayna tarafından batırılması. Şimdi Ruslar böyle bir geminin batırıldığını kabul etmediler. Ukrayna tarafının iddiaları var ve çok enteresan iddialar bunlar. Karadeniz'de biliyorsunuz en önemli noktaların başında Kırım geliyor. Kırım'da Rusya tarafından 2014'te ilhak edildi. Hatta Ukrayna donanmasının önemli bir kısmı da Rus donanmasına katılmış oldu. Burada tabi doğal bir liman Kırım bölgesi. Buradan hemen Ukrayna kıyılarında Ukrayna'nın denize çıkışını önlemek üzere Rus donanması bir operasyon yapmaya başladı. Ve bölgede dolaşan önemli gemilerden bir tanesi de Rusların yeni nesil gemilerinden tasarımıyla gerçekten çok hoş bir gemi. Vasily Baykov adlı 94 metre uzunluğunda bir gemi. Yaklaşık 80 personel bu gemide görev yapıyor. Bu gemi hızlı müdahale ve çeşitli devriye görevlerinin yanı sıra Rusların önemli seyir füzelerinden biri olan kalibir füzelerini taşıyor. Kalibirlerle beraber Rusya özellikle Ukrayna'nın çok fazla askeri birliğini vurmuştu. Hava üslüğünü, deniz üslerini, lojistik merkezlerini vurmuştu. Bu açıdan da bu geminin varlığı Ukrayna kıyıları için çok ciddi bir tehdit. Bu arada Ukrayna kaynakları şöyle bir iddia ortaya attı sayıları 2'den daha fazla çeşitli hızlı botlar bu geminin yakınlarına gelmeye başlıyor ve gemi bunları batırmak üzere takip ediyor. Tabi amaç burada gemiyi bir tuzağın içine çekmek, kıyıya yaklaştırmak gemiyi. Kıyıya yaklaştırıldıktan sonra da çok namlulu roket atar sistemleriyle güdümlü veya güdümsüz bu sistemler birçok Roket atılmaya başlıyor ve bu gemiye isabet etmesi sonrasında da gemide bir yangın çıkıyor. Bu yangın sonrasında da Ukraynalılar geminin battığını iddia ediyor. Rus tarafından herhangi bir doğrulama yok. Duman çıkan bir görüntü paylaşıldı. E, ne oldu bilmiyoruz açıkçası. E, Uluslararası kaynaklar 80 denizcinin ee, yine Rus tanınmasına ait diğer gemiler veya helikopterler tarafından da kurtarıldığı iddiasını ortaya atıyor. Bu gerçekten enteresan bir ilgi. Ee, videonun biraz da başında söylediğim gibi e, Rus tarafı bunu herhangi bir şekilde doğrulamadı. Fakat Rus tarafında ortaya attığı enteresan bir iddia var. 2 Mart'ta Karadeniz semalarında bir kaza meydana gelmişti. ...Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 tipi savaş uçağı bölgede kaybolmuştu. Hatta bu kaybolan uçağı da bulmak üzere bölgeye bir Puma tipi helikopter Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait gönderilmişti. Bunun içerisinde pilot, teknisyen ve arama kurtarma uzmanları vardı. Fakat bu helikopterde yolda giderken o bölgede araştırma yaparken kötü hava şartları nedeniyle helikopter düşmüştü. E, toplam 6 asker hayatını kaybetmişti. Fakat MiG-21'in enkazı bulunamamıştı. Şimdi Ruslar da şöyle bir iddia ortaya atıyorlar. Biz bölgeyi zaten elektronik olarak dinliyoruz, takip ediyoruz. Ukrayna bu Roman uçağının, Roman MiG-21'ini... Rus uçağı zannederek S-300 hava savunma sistemiyle, bataryasının atışlarıyla düşürdü iddiasındalar. Bu henüz bu iddia pek Romen makamları tarafından doğrulanmış değil. Ukraynalılar da kulağın üzerine yatıyorlar açıkçası bununla ilgili. Bakalım ne olacak? Gerçekten böyle mi oldu? Dost ateşiyle vurulan bir uçak mı bu? Bunu bilmiyoruz ama biraz önce de dediğim gibi e, savaşta her iki tarafta sosyal medyayı, bu tür haberleri Sanki bir işte hava deniz kara kuvveti gibi dördüncü bir kuvvet olarak da kullandığını ifade etmemizde fayda var. Ukrayna savaşıyla ilgili bana sorulan bir başka önemli konu da e, özellikle Türk hava sahasını kullanan üç farklı uçakla ilgili. Bunlardan e, bir tanesi e, yine adası 3 üç uçakta İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait. Bunlardan bir tanesi Airbus A330 tipi MRTT olarak adlandırılan takma ismi Voyager bir tanker uçak. Bu Kıbrıs'ın güneyinde bulunan İngiliz Hava Üstü e, Aratur'dan yani Akrotiri'den kalkıyor. Yanında da 2 Eurofighter tipi savaş uçak var. Bunlar kalktıktan sonra... Ee, Antalya civarlarından Türk hava sahasına giriyorlar, <gülüyor> buradan kuzeye devam ediyorlar, Trakya üzerinden Karadeniz'e çıkıyorlar ve bu bölgede İngilizler özellikle savaşın ilk günlerinde yoğun olarak bir devriye uçuşu gerçekleştiriyorlar. Bu devriye uçuşunu tamamladıktan sonra yakıtları bittiği an Eurofighter'lar e, tanker uçaktan yakıt alarak bölgedeki uçuşlarını tamamladıktan sonra aynı şekilde geri dönerek o Kıbrıs'taki İngiliz üstüne iniyorlar. Bu üstünün enteresan bir geçmişi var. E, malum e, önce işte 2. Dünya Savaşı sonrasında Kıbrıs tekrar bağımsızlığını kazanıp tek bir e, devlet olarak başlarken İngiltere bir anlaşma yapıp iki tane üst kendine orada ayırıyor. Halen bu üstleri de elinde tutuyor. 74'ten de biliyorsunuz sonrasında Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak gerçekleştirdiği gerçekten oradaki soydaşlarımız hayatlarını kaybediyordu. Çok ciddi zulüm ve baskı vardı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ada ikiye bölünerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aşağıda da Güney Kıbrıs Rum kesimi oluştu. Halen İngilizler bu üslerinin varlıklarını devam ettiriyorlar. Akdeniz'de de bir şey olduğu zaman bu üs yoğun olarak kullanılıyor. Hatta e, İngiliz donanmasına ait... F-35'ler zaman zaman geliyor buraya veya limanı çeşitli İngiliz gemileri tarafından da kullanıldığını belirtmemizde fayda var. Evet bu programımızda T-129 Atak ihracatına birlikte baktık. Dün de milli muharep uçakla ilgili önemli gelişmeleri size aktarmıştık. Arkasından da Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmelere baktık. Epey bölge karışık. Bakalım ne olacak ileriki günlerde ben de açıkçası merak ediyorum. Lütfen bize merak ettiğiniz soruları ya yorum olarak Videoların altına bunları yazabilirsiniz. Ben bütün yorumları okuyorum, cevaplandırmaya çalışıyorum. Veya bana info.tolgaozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Kanalımızın sosyal medya hesapları her zaman açık, sizin ilginizi bekliyor. Bize detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri için sitesine den bizlere ulaşabilirsiniz. Haberleri takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.